Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, henüz daha daha programları yayınlanmadı. Ee, arkadaşlar o yüzden erkenden çektik bu videoları. Fakat fark etmiyor arkadaşlar. 3 maç seçiyoruz. 3 Üç maçın 3'ü de konti garanti. Siz bu tip maçları seçecekseniz hangi gün oynuyorsanız e, bunu uygulayacaksınız. Toplam 18 kupon var burada. 3 Üç maçın 3'ünü de garanti veriyoruz arkadaşlar. Seçtiğiniz maçları. Seçtiğiniz maçların tiplerini burada göreceksiniz. Bir de formülü göreceksiniz. Şimdi ispatını yapalım. Daha önce geçen hafta bakın bu gördüğünüz geçen hafta oynadığımız e, videonun e, video çekmiştik o zaman bunun videosunu da çekmiştik. E, burada ben oynadım bunu bilerek size göstermek amacıyla arkadaşlar ispat etmek amacıyla çünkü e, inanmayanlar vardı. Şimdi gördüğünüz gibi konti garanti bakın hatta burada iki kupon e, birden tutmuş arkadaşlar diğer formülümüz de o şekildeydi. E bu şekilde bir tanesi tutacak arkadaşlar. 18 kuponda da bir tanesi tutacak. Konti garanti yani 10 Ganyen cebinizde. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar 18 kupon var. Siz bu sistemi yaptıktan sonra 2 tane maç ekleyeceksiniz. Ganyen'i yüksek eklersiniz daha çok para alırsınız. Ganyen'i alçak eklersiniz en az da verdiğiniz parayı alırsınız. Üstüne de çorba parasını alırsınız. Amacımız verdiğimiz parayı ilk öncelikle kazanmak arkadaşlar ver ver ver bir kere al o zaman zarardasınız arkadaşlar Çünkü arkadaşlar öyle söylüyorlar yazmışlar bir milyar aldım kaç milyar verdin iki milyar üç milyar verdim bu hafta bir milyar tutturdum o zaman siz zarardasınız O yüzden verdiğiniz parayı almak önemli olan bu şimdi bakın 429 434 ve 440 dedim yani e, seçeceğiniz tipteki maçlar bu tipte maçlar olacak Yani bugün böyle bu belki numaralar yoktur arkadaşlar ben bunu kafamdan koyuyorum şimdi size formülü göstermek için Şimdi bakın 429'a bakın. 2.80 en yukarıya bakın. 2.60 2.20 yani bu tip maçları seçeceksiniz. Ganyan'ı yükseltmek için 434 2.10 2.80 2.70 440'da alt üst Niye 442'yi teman oynadık? Kupon sayısını azaltmak için yani 27 kupon olur yoksa bunu da 3 ihtimali oynasak ama bu da kontu garanti ya alt olur maç ya üst olur. 18 kupona indirebilmek için. Siz bu kuponları dediğim gibi 2 tane maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Niye böyle yüksek Ganyan'ın maçları seçiyoruz? Çünkü 3 ihtimal olduğu için birbiriyle çarpıldığında cebinizde bir 10 ganyan, 8-10 ganyan olsun diye arkadaşlar. Diyelim ki 10 yalış tuttu. Zaten tutacak. Konti garanti çünkü. 10 ganyan cebinizde. iki maç eklediniz diyelim ki. Eklediğiniz başlarda 3 ganyan mesela diyelim ki 2, 2 maç çarpıldığında. E burada da 10 ganyan var. 30. 3 ile çarptınız. 3 misli yapsınız. 90. 18 kupana verdiğiniz para 54 lira yapacak. 3 misli yapsanız bütün kuponlara 100 lira para alırsınız. 90 lira para alırsınız. En az arkadaşlar. Şimdi bakın. Yukarıya birinci satıra bakın. 429-102-3 ihtimalle oynuyoruz. Önce 3 tane 1 yazıyoruz yan yana. 429'a bakın. Sonra 429 devam ediyor birinci satırda. 3 tane 0 yazıyoruz. 6 enin birinci satır devamında. 429-3 tane 2 yazıyor. Tekrar yukarı çıkın. 434-102-3 ihtimal. Bakın ikinci satıra yukarıya. 102 yan yana. Tekrar 1 0 2. Birinci satır devamına alta bakın. 434 yine 102 diye. Oraya yazdık arkadaşlar. Şimdi üçüncü satıra bakın arkadaşlar. 440'a alt üst dedik. 440'a komple alt diyoruz. Yani 9 kupona birden alt diyoruz. Yukarıdan aşağı bakın. Birinci kupon, ikinci kupon, üçüncü kupon. 1K, 2K, 3K diye yazıyor. Yani 9 kupon bu. Bu ilk 9 kuponumuz arkadaşlar. Şimdi ikinci 9 kupona geçiyoruz. Maçlarımız yine aynı bakın gördüğünüz gibi. Sadece 440'ı üst olarak kullanacağız burada. ikinci dokuz kuponumuz da bu. 429'a bakın yukarı. Biraz önceki satır, birinci satırla ikinci satır aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 429 yine 3 tane 1 yukarıya bakın. Yanına 3 tane 0, 429. Altta birinci satır devamında 3 tane 2. 434'e bakın. 1, 0, 2. üstte bakın ikinci satıra. 1, 0, 2. 434 devam ediyor yine 1, 0, 2. Altta 434 biri ikinci satır devamda yine 1 02. Üçüncü satıra bakın 440 üstte üst bu sıra. Biraz önce alt kullanmıştı. Komple bütün yan yana 9 kupona birden altta da devam ediyor. 440'a üst diyoruz. Şimdi burada bir tane kupon %100 tutuyor arkadaşlar. Çünkü 3 üç ihtimalin 3'ünde ya da alt ya da üst zaten başka bir şey gelme şansı yok. Oynuyorsunuz arkadaşlar. 2 tane maç ekliyorsunuz. Eğer düşük kanyanı eklerseniz en az verdiğiniz paranın üstünü 2 katına çıkar... Eğer ilk yarı, ikinci yarı maç eklerseniz verdiğiniz paranın dört katına kadar çıkma e, şansı var arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bu maçları ben kafamdan yazdım numaraları. Bugün böyle maçlar yoktur. E, onu bilemiyorum bu numaralar. Bu türdeki maçları oynayacaksınız. Ben size formülasyonu kombinasyonu yaptım arkadaşlar. Aynı maçları bu sistemde oynayacaksınız. Üç maçın üçü de garanti. Bu üç maçı seçtiğiniz. iki maç ekleyeceksiniz. Yani beşte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 Şimdi üst e, 160-170 civarında verir. Tabii onda öyle seçeceksiniz. Zaten soldaki gibi maçlar seçtiğinizde 120-125 gibi, bundan altı üstü de e, 160-170 civarında olur. Yani altı üst seçtiğiniz maçlar da bu tip maçlar olacak ki yer değiştirdiğinde verdiği para çok olacak ki verdiği paranın 3-4 üstünü alabilirsiniz. Şimdi alta geldik, yer değiştirdik. Bakın arkadaşlar, soldaki üst dediğimiz maçlara sağ tarafta bir 2 dedik ganyanlarına bakın ama tabii ki.